Arkadaşım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın Hepiniz hoş geldiniz AYT 2023 hedef full matematik dediğimiz kampta sevgili arkadaşlarım Artık ekstremum noktaları işleyeceğiz Türevin 8. videosundayız Sayfa numaralarımız da 152 ve 153 olacak sevgili arkadaşlarım Evet hazırsanız yavaştan e, sevgili gençler Geçelim videomuza, dersimize Bu arada abone olmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım Bunlar benim motivasyonuma daha fazla motivasyon kattığı için sizlere de sevgili arkadaşlarım gece yatıyor olsam bile uykum gelse bile diyorum ki dur lan bir tane daha video çekeyim öyle yatayım dememe sebep oluyor arkadaşlarım. Dolayısıyla abone olmayı videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi hep beraber geçelim dersimize. Ekstremum noktalar dedik. Ekstremum noktalar da ne yapacağız? Bu ekstremum noktalar ismi de biraz ilginç değil mi? Şimdiye kadar matematikte ilk defa duyduğumuz bir şey ekstremum. Ee, şimdi arkadaşlarım şöyle ki bir fonksiyonun artanlıktan azalanlığa ya da işte azalanlıktan artanlığa e, doğru geçtiği noktalara biz o fonksiyonun ekstremumları diyeceğiz. Fonksiyonun tanımlı olduğu aralığın sınır değerleri dahilse eğer sınır değerler de olur Yani bu ne demek istiyor? Mesela alttaki grafiğe bakın arkadaşlarım. Ee, öncelikle ilk söylediğimizi yapalım. Mesela fonksiyon burada azalmış, azalmış, azalmış. Şuraya bakın burada artmaya başlamış. O zaman tam olarak şuradaki nokta, en dipteki nokta bizim için bir ekstremumdur. Veya burada artmış, artmış, artmış. Bakın şurada azalmaya başlamış. O zaman tam olarak şurası bizim için bir ekstremumdur. Veyahut yine burada bakın azalmış azalmış sonra burada artmaya başlamış. Bakın şu nokta bizim için bir ekstremumdur diyeceğiz. Daha sonrasında tüm bu artanlıktan azalanlığa ya da azalanlıktan artanlığa geçtiği yerleri bulduktan sonra bize bir de demiş ki bak ona da dikkat et. Tanımlı olduğu aralığın sınır değerleri eğer dahilse sınır değerler de bir ekstremumdur demiş. Hmm. Şimdi Tanımlı olduğu aralık burada A'dan açık ve E'den kapalı arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın E'den kapalı A'dan açık. A dahil değil o zaman burası ekstremum da değildir diyorsunuz ama E dahil olduğu için işte burası da bir ekstremumdur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Grafiği verilen fonksiyonun ekstremum noktalarının absisleri ise bakın B, C, D ve E dedik yani cevabımız B, C, D ve E olacak sevgili arkadaşlar. Evet 152. sayfamızın sağ sütunundayız artık. Burada bir not karşılıyor bizi. Bu not aslına bakarsanız e, bu ekstremumlarda dikkat etmemiz gereken yerler. Öncüllü sorularda özellikle karşımıza çıktığı zaman direkt nokta atışı cevap verdirebilecek bir not arkadaşlar. Bir polinom fonksiyonunun e, türevinin tek katlı kökleri o fonksiyonun ekstremum noktalarının aynı zamanda absisleridir. Bakın tek katlı kök olacak. Polinom fonksiyonu ama türevinin. Tamam. Türevinin tek katlı kökleri o fonksiyonun ekstremum noktalarının absisleridir. O halde şöyle diyeceğim. Hani tek katlı kökler ekstremumsa o zaman çift katlı kökler ekstremum olacak mı? Çift katlı köklerde ekstremum bulmayacağız arkadaşlar. Ekstremum aramayacağız. Türevin bakıyorsunuz köklerine Köklerinden sonra baktıktan sonra eğer bu köklerden bazıları çift katlıysa işte o çift katlı köklerde ekstremum yoktur diyeceğiz ekstremum noktalarda fonksiyonun türevinin işaret değiştirdiğini de söyleyeceğiz arkadaşlar çünkü amaç o zaten yani bir üsttekinin sebebi bu ekstremum noktalarda fonksiyonun türevinin işaretinin değişmesi. Şimdi ekstremum noktalarda tek katlı kök var dedik. Yani türevin tek katlı kökleri ekstremum noktalar dedik. Şimdi tek katlı köklerde nasıl oluyordu? Şöyle oluyordu ve artıdan eksiye veya eksiden artıya geçiyorduk. Ki burada dikkat edersen Fonksiyon burada azalanlıktan artanlığa geçmiş Yani azalırken artmaya başladığı için Bakın burada bir dip yapmıştır Dolayısıyla burası bizim için bir ekstremumdur Fakat eğer ki burası çift katlı bir kök olmuş olsaydı Artıyken artı diye devam edecektik arkadaşlar Böylelikle fonksiyon artarken hala artmaya devam ettiği için Bundan kaynaklı ekstremum yoktur burada diyecektik Üçüncüye bakalım Ekstremum noktalarda fonksiyon türevli olmak zorunda da değil ekstradan Hani ee, bir önceki konumuzda da söylemiştik. Yani bu artanlık azalanlık türevle birebir ilişkili değil aslında. Yani bir fonksiyon e, sevgili arkadaşlarım türevi olmadığı noktalarda da Artan bir fonksiyon olabilir Dolayısıyla burada da aynı Mantalite geçerli ekstremum noktalarda Fonksiyon türevli olmak zorunda Değil mesela örnek veriyorum Alt kısma bakacak olursak Şuradaki biz D noktasında Sivri bir nokta olduğunu görüyoruz Bu sivri noktada normalde türev yok Ama bir ekstremum noktası dedik Biz buraya dolayısıyla arkadaşlarım Buradan aklınıza sivri noktalardan aklınıza Tutabilirsiniz sivri noktalar ekstremum Fakat burada türevler yok demek ki Ekstremum noktalarda türevli olmak zorunda değil bizim fonksiyonlarımız pekala dördüncüye de bakalım Ekstremum noktalarda fonksiyonun grafiği dip ya da tavan çizer belki ilk söyleyeceğimizi son söyledik ama olsun güzel toparladı bizi ben bayağı bir dayandım, dirayet gösterdim. Dip ya da tavan çiziyoruz arkadaşlarım. Tavandan kastımız şu şekilde olabilir, şu şekilde olabilir. Dipten kastımız da bu şekilde veya bu şekilde olabilir. Bakın bunlar bir dip yapmış, bunlar birer tavan yapmış. Dolayısıyla işte bu noktaların her biri bizim için ekstremumdur diyeceğiz. Tabii ki bu ekstremumları grafik üzerinde arıyorsak. 103. örneğimize bakmak istiyorum. Böyle bir fonksiyon vermiş ve bu fonksiyonun ekstremum noktalarının sevgili arkadaşlarım apsislerini bulunuz demiş. Hadi bulalım ekstremum noktalarının apsisleri. Şimdi bu fonksiyon bir polinom fonksiyonu olduğu için sevgili arkadaşlar. Ne öyle sivri noktası vardır ne kopma noktası vardır hiçbir şeyi yoktur. Ve tüm reel sayılarda da tanımlıdır. O halde bunun tek ekstremum nokta alabileceği değerler türevini sıfır yapan tek katlı kökler. O halde biz ne diyoruz? Türevine bakacağız ve türevini sıfıra işleyeceğiz. Hadi bakalım türevine. Yazdırıyoruz. 3'ü başa attınız 3'ler gitti üstünü biraz attınız x kare geldi 2'yi başa attınız 2'ler gitti eksi 3x kaldı burada ve eksi 18'imiz var. Eksi 18 x'in türevi eksi 18 ve 9'un türevi de 0'dı zaten. Şimdi bunu ben 0'a eşitleyeceğim. Buradan x'e x diye açarım bu kısmı. da arkadaşlarım e 6 6'ya artı 3 diye açıldığını görüyorsunuz. Demek ki benim buradaki köklerim x1 eşittir eksi 3 ve x2 eşittir 6. Şimdi işte bunlar... Ekstremum noktalarının apsisleridir bir tanesi bu diğeri de bu ki bize zaten neyi sormuştu absisleri sormuştu o halde cevabımız eksi 3 ve 6 olacaktı sevgili arkadaşlar eğer ki ekstremum noktalarını sormuş olsaydı noktayı sorsaydı o zaman absis ve ordinatı 1 yazacaktık yani bir koordinat vermemiz gerekiyordu eğer ki ekstremum noktalarının ya da ekstremum değerlerini soruyor olsaydı o zaman sadece ordinatı istiyor. Bakın abis istiyorsa zaten neyi istediği aşikar. Değer diyorsa ordinatı istiyordur. Nokta diyorsa tabii ki koordinatları istiyordur. Bunu da mutlaka bir köşeye yazman da fayda var. 104. örneğimize bakıyoruz. F türev x'i vermiş bu sefer. Bak türev alma türev alma demiş. Ben seni yormayayım demiş. Bize f'in türevini vermiş. Türev fonksiyonu verilmiş f fonksiyonunun ekstremon noktalarının apsisleri toplamı sorulmuş. Şimdi zaten türevi alındığı için ben bunu bir sıfıra eşitleyeceğim. Buradan köklerimiz bak şimdi. Şuranın kökü 2 gelir. Şuranın kökü 0. Buranın kökü 3. Ve buranın türevi de, e, kökü de 4. Pekala. Yalnız şöyle bir durum var. Bunlardan 2... Ve 4 işte bunlar çift katlı köklerdir arkadaşlar. Neden? Çünkü kuvvetlerine bakın. X 2'nin karesi ve x 4'ün 4. kuvveti yani çift kuvvetleri. Dolayısıyla bunlar çift kuvvet olduğu için çift katlı kök olduğu için sevgili arkadaşlarım. Buralarda ekstremum yoktur. Türevin tek katlı kökleri olan birisi 0 öteki de 3. İşte buralarda ekstremum vardır. Bunların apsisleri toplamı sorulmuş. O halde 0 ile 3'ü toplarsanız doğru cevabın 3 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet şimdi maksimum ve minimum noktalar hocam başka bir konuya mı geçiyoruz ya biraz örnek çözseydik 3 tane örnekle hemen geçiştirdin konuyu deme çünkü zaten bu bu konunun devamı ve asıl önemli olan noktalar da buralar. Şimdi biz bir grafik vermişiz bakın kırmızıyla göstermişiz fx diye bir grafik bu grafik üzerinde yerel maksimum nokta yerel minimum nokta mutlak maksimum ve mutlak minimumlar var arkadaşlar bu yerel mutlak bunları nasıl bulacağız öncelikle bir fonksiyonda belirli bir tanım aralığında tanımlı olmuş olabilir. Yani şöyle bir grafik çizmiş. O grafikte sevgili arkadaşlarım. Bütün tavan yapan noktalar. Yani bütün e, zirvedeki, tavandaki ekstremumlar. işte bunların her birine biz yerel maksimum diyoruz. Ve dip yaptığı bütün ekstremumlara da yerel minimum diyoruz. Peki mutlaklar ne demek? Dedik ya birden fazla sevgili arkadaşlarım örnek veriyorum. Bizim e, yerel maksimumumuz var Yani tavan yapan noktalar var İşte bu tavanların en büyüğüne mutlak maksimum diyoruz Tavanların en küçüğüne de mutlak minimum diyoruz Umarım anlaşılmıştır dediklerim. Pekala o zaman bu fonksiyona bakalım Bizim bu fonksiyonumuz Bakın şurada bir maksimum yapmış Şurada bir maksimum yapmış Başka maksimum yaptığı bir yer yok Hocam şurası Bak onun içi boş ona dikkat et tamam mı Şimdi bir de minimum yaptığı yerlere bakalım Bakın şurada bir minimum var Burada minimum var Burada minimum var Başka yok pekala o halde yerel maksimum noktalar nedir arkadaşlarım e, maksimum olanlar x2 y5 noktası x2 y5 nokta dediği için koordinat yazacağız dedim daha sonrasında e, bakalım x4 e y3 x4 e y3 dedik pekala yerel minimum noktaları yazalım şimdi x1 e y3 x1 e y3 dedik pekala x3 e y2 X3'e Y2 dedik arkadaşlarım. Bir de X5'e Y1. X5'e Y1. Peki ara şimdi mutlak maksimum neresi? Maksimumlar şu siyahla işaretlediklerim var ya. Şu ve şu. Bunlardan hangisi daha büyük? Tabii ki buradaki. O halde mutlak maksimum noktamız neymiş bizim? X2'ye Y5'miş. Mutlak minimum noktamız da sevgili arkadaşlarım. küçüklerinden en küçüğü. Yani buradaki. O halde X5'e y bir noktası da bu fonksiyonun mutlak minimumudur diyebiliriz evet 152. sayfamızı bitirdik hayırlı uğurlu olsun devam ediyoruz 153. sayfamızda 105. örnekle bakın bir fonksiyon vermiş bize ve bu fonksiyon üzerinde demiş ki f fonksiyonunun yerel maksimum noktasını bulunuz demiş hadi bakalım yerel maksimum noktalar bize dümdüz sıradan bir fonksiyon verdiği zaman nasıl bulunacak grafik üzerinden bulmak gerçekten basit ama ee, fonksiyon verip fonksiyon denklemi verip bunun üzerinden soruyorsa işte burada da mantık devreye girecek şimdi sevgili gençler bakın iyi dinleyin beni öncelikle ben bu fonksiyonun türevini bulmak zorundayım f türev x'i bir bulalım hadi 3x kare eksi 3x Eksi 6 eşittir 0 diyeceğim türevini aldım 0 eşit diyeceğim her biri 3'e bölüneceği için ben bunu şöyle desem de olur x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 desem de olur burada çarpanlarını ayırıyorum x'e x ve eksi 2, artı, 2 e, artı 1 biçiminde daha sonrasında da köklerimiz eksi 1 ve artı 2 olmuş oluyor. Şimdi ise türev e, fonksiyonunda sevgili arkadaşlarım kök tablosu oluşturacağım. Bunlar tek katlı kökler olduğu için ve artıyla başladığı için burası. Artıyla başladım. Eksi ve artı dedim. Demek ki benim fonksiyonum bu kısımda artmış. Bu kısımda azalmış ve bu kısımda tekrar artmaya başlamış. Bakın dikkat edin. Eksi bir absisli noktada fonksiyonumuz artarken birden azalmaya başlamış. İki absisli noktada fonksiyonumuz azalırken birden artmaya başlamış. Yani sevgili arkadaşlarım burada tavan burada dip yapmış. Demek ki burada bir maksimum var. Burada bir minimum var diyeceğiz. Benden yerel maksimum nokta istenmişti. Ben o noktanın absisini artık biliyorum. Tabii ki ordinatını nasıl bulacağım fonksiyonda eksi bir yerine yazarak tabii ki. Eksi birin küpü eksi bir. Eksi birin karesi bir. Çarpı eksi 3 bölü 2'den eksi 3 bölü 2 yapar. Eksi 6 kere eksi 1 artı 6 yapar ve sonunda 12 ekleyeceğiz. 12, 6 daha 18. 18'den 1 çıktı 17. 17'den 1, çıkarırsanız 1,5 çıkarırsanız 15,5 kalır ki bu da bize 31 2'nin ta kendisini verir. Cevabımız sevgili arkadaşlarım 1'e 31 bölü 2 koordinatı olacaktı dedik. 106. örnek. X² 8, x kare artı 8x artı 15 fonksiyonunun nesi sorulmuş? Yerel minimum noktası sorulmuş. Şimdi ben bunu x'e x diye ayıracağım. Burayı da 3'e 5 diye ayırırız. Köklerimiz ise eksi 5'e eksi 3 olacaktır. Pekala şimdi kök tablosu çiziyorum. Daha sonrasında da artıyla başlamıştı değil mi? Böyle mi yapıyorduk? Ya İsmail Hocam koptun gittin ya tabii ki böyle yapmıyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlarım? Türevini 0'a eşit diyoruz Direkt öyle 2. dereceden falan gördüğün zaman Yapıştırmıyorsun tamam mı? Şöyle yapıyorsun böyle. Hocam bunun türevini 0'a eşit diyoruz Al türevini 2x artı 8 Eşitte 0'a X eşittirine ne gelir? Eksi 4 E bir tane kök geldi e Gelebilir olabilir sıkıntı yok Eksi 4 Çizdin kök tablosunu daha sonrasında ise iki pozitif olduğu için artı dedim buraya eksi Çünkü eksi 4 tek katlı köktü. Ve bu fonksiyon burada azalırken burada artmaya başlamış. Yani azalırken artmaya başladığı nokta eksi 4. O zaman minimum noktasının absisi de eksi 4. Şimdi o eksi 4'ü nerede yazıyoruz? Tabii ki şurada. Değil mi? Evet. Öyle mi? Tabii ki hayır. Götürüyorsun fonksiyonda yerine yazıyorsun. Tamam. F eksi 4 lazım bize. Bu da 16 eksi 32 artı 15 yapar. Yani şurası eksi 1 gelir. Demek ki eksi 4'e eksi 1 absisti nokta bizim yerel minimum noktamız olacak. 107. örnek. Bu fonksiyonun bakın dikkat edin aralığı eksi 1'e 6 kapalı aralığında. Yani bu arasında alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin pozitif farkı sorulmuş. Şimdi sevgili gençler çok iyi dinliyorsunuz böyle ikinci dereceden verdiği zaman kolay zaten ki ikinci dereceden haricinde bir örnek soruluyorsa bu örnek veya soru 10 üzerinden 8-9 puanlık bir soru olacaktır zorluk seviyesi olarak. Genelde bu şekilde sorulur ve çoğu soru bankasında vardır denemelerde de çıkar karşınıza. Dolayısıyla dikkatli dinleyin ve çözelim. Şimdi öncelikle bunu türevden yapmak zorunda değilsiniz daha kısa biçimini ben size hemen söyleyeyim. Arkadaşlarım bu ikinci dereceden olduğu için bir paraboldür. Ve kolları da yukarı doğru olan bir paraboldür. Kolları yukarı doğru olan parabollerin biliyorsunuz ki ekstremum noktası yani tepe noktası neresidir? Tepe noktasıdır. Eksi b bölü 2a ile bulabilirsin bunu. Eksi b bölü 2a ile bunun apsisini bulalım. Eksi b bölü 2a. Bu da ne yapar? 4 bölü 2'den 2 iki yapar. Şimdi 2 absisti nokta. Ben bunu şöyle hayal etmek istiyorum. Bakınız. Şurası eksi 1. Şurası 6, şurası da sevgili arkadaşlarım 2. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Benim parabolüm şöyle. Tepe noktası da 2 absisli nokta. Kolları da yukarı doğru. E pekala. Şimdi burada alınabilecek en küçük değerin 2 absisli noktada olduğunu sen gayet iyi öğrendin artık. Peki en büyük değeri nereden bulacağım? Veya ben şuradan şöyle çizdikten sonra... Burayı da bu tarafa doğru çizdim ya. Burayı neden daha yukarı doğru taşıdım? Daha aşağıda bitemez miydi şu şekilde? Bitedebilirdi ama bitmez. Neden bitmez? Çünkü paraboller simetrik bir yapıya sahiptir. Ve eksi 1 ile 2 arasındaki mesafe 3 birimken 2 ile 6 arasındaki mesafe 4 birimdir. Yani parabol 2'den daha fazla uzaklaştığı için 6'ya giderken daha da yükseğe çıkacaktır. O zaman benim maksimum değerimi alacağım. E, apsis 6'dır bu parabolümün tamam mı? Demek ki en küçük değeri bulmak için 2'yi yerine yazacağım. Maksimum değeri bulmak için 6'yı yerine yazacağım. O halde sevgili arkadaşlarım yazmaya başlayalım. 2'yi yerine yazalım. 4 eksi 8 artı 7. Buradan ne gelir? 3 gelir. Bu bizim parabolümüzün alabileceği en küçük değer. Ya hocam şuradan o nasıl olur ya? 3 e, artı 3 burada nasıl olur? Eksi 3 de sen eyvallah da falan dersen haklısın. Çünkü ben bu parabolü uydurma çizdim. Kafama göre çizdim. Ee, ama sen anladın mantaliteyi Şu şekilde olursa da şurası 3 olur zaten Absis bu sefer burası olacaktır Tamam mı? Devam edelim 6'yı 20 yazarsak da en büyük değerini buluruz dedik Hadi yazalım 36 Eksi 24 Artı 7 Bakın şunları şunu çıkarırsanız 12 7 daha kaç yapar? 19 yapacaktır Bu da maksimum değeri En büyük ve en küçük değerin pozitif farkı sorulmuştu O halde sevgili arkadaşlarım 19'da 3 arasındaki fark bize cevabı verir Doğru cevap 16 olacaktı Ve devam 108. örnek Fx fonksiyonu verilmiş sevgili arkadaşlar şu. Bu fonksiyonun 5'e 3 kapalı aralığındaki ekstremum değerlerinin toplamı. Bakın ekstremum değerlerinin toplamı soruluyor bize. Şimdi öncelikle ekstremum değerleri bulabilmek için ben ne yapacağım? Hemen türevini alacağım. Hadi bakalım. F türev x eşittir 3x kare. X 6 x 8, 24. Her biri 3'e bölüneceği için x kare x 2 x 8, 8 eşittir 0 dedim. Buradan x'e x ve eksi 4'e artı 2 diye açılır. Köklerimiz ise 3. Eksi 2 ile 4 gelir. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bir tablo oluşturacağım. Ve bu tabloyu oluştururken bana çok dikkat edin. Normalde tabloyu böyle oluşturuyoruz değil mi? Bunda bir sıkıntımız yok. Ne ile başlayacağım? İşte artı ile başlayacağım hocam. Artı ile devam ettik. Kök gördük eksi. Ve kök gördük artı diye devam edeceğiz. Buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok değil mi? Pekala. Ben diyorum ki bu soru için şöyle bir şey yapacağız. Bakın bize bir aralık vermiş. Bu aralıkta incele bu kökleri diyor. Şimdi eksi 5 nerede? Bakın eksi 5 burada bir yerde. 3 de şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Pekala o zaman ben yazıyorum eksi 5 burası, 3 burası. İşte sadece ama sadece bu aralığa bak demiş. Şimdi bu aralıktayken bizim fonksiyonumuzun şurada artarken azalmaya başladığı için bir tepe noktası var. Şu şekilde. Tavan yaptığı bir yer var. Bir ekstremum, bir yerel maksimum. O halde bunları da bu şekilde uzatacağız artık. Peki hangisi daha küçük nereden bileceğiz? Çünkü ee, yani... Eksi 5 ve 3'ün neden küçük olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü bir önceki sayfamızda size ben ne demiştim. Bakın şuraya çıkalım. Demiştim ki şuradaki notta fonksiyonun tanımlı olduğu aralığın sınır değerleri dahisi sınır değerler de ekstremondur demiştim. İşte burada bize bir sınır verdiği için artık o sınır değerler de kapalı olduğundan artık bu sınır değerler de bir ekstremondur diyeceğiz. İşte bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım sınır değerleri de kontrol etmemiz gerekiyor. Peki eksi 5 mi daha küçük 3 mü daha küçük ki zaten bunların küçük olup olmadığı bilgisi beni ilgilendirmiyor çünkü bunların toplamı soruluyor zaten. Ama olsun, yine de bulalım. -5 bizim için ekstremumdur. 3 apsis da bizim için ekstremumdur. -5'i ne yapacağız? Şurada 20 yazmamız gerekiyor şimdi. -5'i burada yerine yazarsanız eksi -125. -5'in eksi karesi 25 3'le çarparsanız eksi -75 geldi. Eksi -24 kere e, 5 sevgili arkadaşlar. Burası 120 gelir. 5 ile çarptığım için artı 120 oldu ve artı 1. Şimdi eksi 125 artı 120 daha eksi 5 yapar. Eksi 80 ve 1 daha eksi 79 yapar. Pekala bu 1. Şimdi eksi 2'yi yerine yazalım. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarparsanız eksi 12. Eksi 24 kere eksi 12 artı 48 gelir ve artı 1. Bakın şurası eksi 20. şunla beraber 28. 1 daha eklerseniz 29 gelecektir. Bu bizim fonksiyonumuzun alabileceği aynı zamanda maksimum değerdir. Ve 3'ü yerine yazacağız. 3'ün küpü 27. Eksi 3 kere 3'ün karesi yine 27. Eksi 24 kere 3 eksi 72 yaptı artı 1'imiz var. Şunlar gitti eksi 72'ye 1 eklerseniz de eksi 71 gelir. Şimdi buradan şunu da kontrol edelim. Bize normalde şunların toplamı sorulmuş. Hadi toplayalım önce isterseniz. Ee, e, artı 29'da eksi 79'un toplamı eksi 50 yapar. Eksi 50 de eksi 71 e, eksi 71'i toplarsanız da Eksi 121 gelir cevabımız Bu cevaptı Bir de şunu kontrol etmek istiyorum Şimdi eksi 2'nin eksi 5'e olan uzaklığı 3 birim eksi 2'nin 3'e olan uzaklığı 5 birim e, Ve dikkat ettiyseniz sevgili arkadaşlarım Eksi 5 için sonuç ne gelmişti Eksi 79 gelmişti 3 için sonuç eksi 71 gelmişti Ya şimdi hocam, Bak söylediklerinde çelişiyorsun Bana kızabilirsiniz Söylediklerimde çelişiyorum çünkü Ama aslında çelişmedim Sen öyle algıladın Şöyle ki burası 3 birim Eksi 79'a düşmüş evet daha aşağıda Burası 4 birimken hocam daha 5 birimken daha da aşağı düşmesi Gerekmiyor mu yani eksi 79'dan Daha küçük bir değer bulmamız gerekmiyor mu Diye sorabilirsin Yalnız şöyle bir durum var Güzel kardeşim Ben şurada bu cümleyi kurarken Demiştim ki parabol simetrik Bir yapıya sahip olduğu için Demiştim bu bir parabol değil. Bu bir üçüncü dereceden e, fonksiyon. Dolayısıyla paraboller gibi simetrik falan olmak zorunda değil. Dolayısıyla da burası 3 birimken daha aşağı düşmüş. Ve burası 5 birimken daha yukarıda kalmış olabilir. Tamam. Pekala, 109. örneğimizi çözeceğiz ama şurayı biraz temizlemek gerekiyor öncesinde. Evet hazırız. Px baş kat sayısı pozitif olan bir polinommuş arkadaşım. Tamam mı? Bak. Baş kat sayısı pozitif olan bir polinom. P kare x ile P x'i toplamış ve 9 x kare x 3 x bulmuş. Şimdi biraz polinom bilgisi kullanalım seninle. Hadi bakalım. Öncelikle polinomlarda biliyorsun derecesi büyük olanın sözü geçiyordu toplanırken ve çıkarılırken. Burada derecesi büyük olan tabii ki P kare x polinomudur. Niye? Karesi alınmış çünkü. Peki ben bunları topladığım zaman karşı taraf ne olmuş? ikinci dereceden. Demek ki bunun karesi ikinci dereceden olan bir polinom. Peki o zaman kendisi kaçtır? Tabii ki birinci dereceden. Pekala, şimdi ben bu birinci dereceden polinomu Px eşittir. Ax artı B. Daha kolay bulurduk ama şimdilik böyle yazalım. Ax artı B diyelim. O zaman P kare x ne olur? Hemen onu da yazalım. A kare x kare artı 2abx artı B'nin karesi olur. Şimdi bunları toplamış. Tamam bunları toplayınca da şunu bulmuş. Şimdi burada ben bunları toplarsam A, a kare x kare gelecek. A kare x kare tabii ki neye eşit olacak? 9 x kareye eşit olacak. Demek ki burada a kare 9'muş. A da sevgili arkadaşlarım 3 veya eksi 3'müş. Fakat ben diyorum ki burada eksi 3 olamaz. Sebep çünkü baş katsayısı sayısı pozitif olan bir polinom olduğunu vermemiş, vermiş. Yani a pozitifmiş. a pozitifse a tabii ki 3'tür. Şimdi hayırlı olsun 3'ü bulduk. Şimdi gelelim şu kısma. Burada x'lik kısımları toplayacağım 2abx ve ax A kaçtı 3'tü o zaman şurası ne olur Tabii ki 2 kere 3'ten 6bx Artı Bir de 3x Bunları toplayınca ne geliyormuş Karşı tarafta eksi 3x geliyormuş Şimdi şunu karşıya zıplattık 6bx eşittir Bununla karşıya atarsak eksi 6x gelir O halde b kaç olur arkadaşlar Eksi 1 olur B eksi 1 geldi bakalım gerçekten doğru mu Şurası eksi 1 ve şurası da 1 topladın 0 geldi. Karşı tarafta da zaten sabitlerim 0. Çok güzel. Şimdi benim Px polinomum neymiş arkadaşım? Bak. 3x 1'miş. Diyor ki p kare xin grafiğine x 2 absisli noktadan çizilen teğetin eğimi ooo bak burada eski konumuza geri döndük. Şimdi p kare x nedir? 3x 1'in karesi. Bu grafiğe 2 absisli noktadan çekilen çizilen teğetin eğimi ne olur? Bunu nasıl buluyorduk? Bunun türevini alıyorduk. 2 parantezinde 3x 1 çarpı 2'nin türevi 3 ve x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 2 yazıyoruz. Hadi bakalım. 2 çarpı x gördüğüm yere 2 yazarsam burası 5 gelir çarpı bir de 3'ten eğim kaçmış? 30'muş arkadaşlar. 30 diye eğim olur mu? Tabii ki olur. Niye olmaz? Tamam? Cevabımız 30 olacakmış. Devam ediyorum 110. örnekten. Bu fonksiyonun ekstremum noktalarını bul demiş. Hadi bakalım şimdi bak. Ben bunun ekstra noktasını bulurken öyle sağ türemiş, sol türemiş uğraşmayacağım. Ne yapacağım? Şunu. Sen senin de aklında bulunsun. Hep böyle yap tamam mı? Uğraşma öyle türev almayla falan. Şimdi bak. X-9'un grafiği normalde nasıl bir grafik? Güzel kardeşim. Şöyle bir grafik. Bak. X-9 demiş ya. Hop. Şöyle bir grafik. Yani şurası 9. Aha burası da 9 Böyle bir grafik. Şimdi. Şimdi. Ama bana demiş ki mutlak değerini al bunu demiş. E ben bunu mutlak değerini alırsam x eksenin altında kalan kısmın üstüne doğru simetrini almış olurum. Ve bu fonksiyonun da tek bir ekstremum olur. Neresi? Aha da buradaki sivri nokta. Dip yaptığı nokta. İşte ekstremum nokta budur arkadaşlarım. 9'a 0 noktası ekstremum noktadır ders. Peki hocam x kare eksi 9'un mutlak değeri için ekstremum noktayı nasıl bulacağız? O da çok basit. X kare eksi 9 bir paraboldür arkadaşlar. Ve bu parabolün kökleri... 3 ve eksi 3'tür. Yani şöyle bir parabol bak Şöyle geldik tamam mı? Şuradan şöyle geçtik Daha sonrasında da şöyle kıvırdık Şimdi ne diyoruz? Bizim parabolümüzün mutlak değerini alacağız Ben bu mutlak değer alırsam Altta kalanı yukarı doğru taşırım Taşıdıktan sonra da tabii ki altta kalan kısmı silerim İşte böyle bir parabol varsa Dikkat et Şuraları direkt ekstremum deyip geçme Başka ekstremum da var Neresi? İşte şurası. Az önce tavan, dip olan nokta şimdi tavan olmuş oldu. Ekstremum noktalar neler? Eksi 3, artı 3 ve şurası eksi 9'du. Ters çevirince 9 oldu. O halde ne diyoruz arkadaşlarım? Eksi 3'e 0, virgül. 3'e 0, virgül. Tabii ki 0'a 9. Ve tabii ki de hadi bunları da yazalım. Şu ikisi ekstremum şey minimum özür dilerim bu ikisi minimum şu maksimum olacak diyeceğiz 112 demiş ki bize bak en sevdiğimiz türev grafiği verilmiş hmm, tamam işaretledik onu fonksiyonun yerel minimum ve yerel maksimum noktalarının absislerini bulunuz bak şimdi ben artıdan eksiye geçiyorsam şöyle azalırken artıyor burada ne var bir dip var yani minimum var Artıdan eksiye şöyle geçiyorsak artarken azaldığı için burada bir maksimum var. Pekala o zaman ben diyorum ki bu türev grafiği. Türeve bakıyorsun artı gelmiş gelmiş hop eksiye düşmüş. Artıdan eksiye geçiyorsa işte burada bir maksimum vardır. Eksi gelmiş gelmiş gelmiş hop artıya geçmiş. Eksiden artıya geçiyorsa bir minimum vardır burada. Ve yine aynı şekilde artıdan eksiye geçtiği için burada da bir maksimum vardır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Absislerini buluruz demişti. Eksi 5, 1 ve 4. 113. örnek ki bu videonun son örneği artık. 154. E, sayfamızda Max Min problemlerine gideceğiz arkadaşlar. Ve gündelik hayatta türev nasıl kullanılır bunları göreceğiz. Ama şimdi 113. örneğimizi çözelim ve dersimizi bitirelim. Aşağıda f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş arkadaşlar. Bakın yine türev grafiği unutmayın. Ve bunları yorumla demiş. Hangisi yanlıştır diye soruluyor. Bakın yanlış olan da soruluyor. Dikkat et. Genelde doğrular sorulur öncüllerde. f(x)'in sadece bir adet yerel maksimum noktası vardır. Bak. Artıdan eksiye geçmiş. Burası bir maksimumdur. Artıdan eksiye geçmiş. Burası bir maksimumdur. E bir adet yerel maksimumu var demişti. Ama ben iki tane buldum o halde. Bu çortladı. f(x)'in yerel minimum noktalarının apsisleri toplamı birdir Eksiden artıya geçtiği yer yerel minimumdur. Eksiden artıya geçtiği yer yerel minimumdur. Eksi 2 ile artı 2'nin toplamı nedir arkadaşım? Sıfırdır. Burada ne demiş? E 1'dir demiş. E bu da gitti. Fx'in 3 tane ekstremumu vardır demiş. Bak güzel kardeşim. 1, 2 tane maksimum. 2 tane minimum varsa 4 tane ekstremum vardır. 3, hi değil. O halde bu da gitti. Cevabımız neymiş? Cevabımız hiçbiri değil Hepsiymiş. Neden? Çünkü yanlış olan soruluyordu zaten. Hepsi yanlıştır arkadaşlar. Bunların ve cevabımız da bu şekilde belirtmiş olduk. Evet. Umarım keyif almışsındır dersten. Umarım verim almışsın dersten. İkisi birleştiği zaman zaten mükemmel oluyor. Ee, i̇nşallah sevgili arkadaşım bu konuyu da kayıpsız, eksiksiz anlamışsındır. Ve artık maksimum minimum problemlerine geçeceğiz Ki bu konuda bu konuda şunu söylemem gerekiyor. Direkt bir önceki konuyla inanılmaz derecede alakalı. Yani maksimum minimum problemleri çözeceğiz aslında ama ekstremum noktalarla birebir alakalı. Dolayısıyla çok ama çok dikkatli dinlemen gerekiyor. Şurada anlatılan teorik bilgilerin burada uygulamasını yapacağız da diyebiliriz. Maksimum minimum problemlerini bunun uygulamasını yapacağız da diyebiliriz. Bundan kaynaklıdır ki lütfen ama lütfen çok pür dikkat biçimde derse katıl ve dersi dinle. Tamam, sonraki videoda derste görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.